Bu videoda 3 kök 500x üzeri 3 ifadesini tekrar sadeleştirmek istiyorum. Geçen videoda da bu işlemi yaptık ve ardından YouTube'da bununla ilgili bir sürü yorum aldık. Ben de o yorumlardan yola çıkarak bu videoda daha farklı bir yol izleyeceğim. Önceki videoda yaptıklarımızı da hatırlayalım. Bu sefer biraz farklı yapacağım. Geçen videoda 3 kök 500x üzeri 3'ün 3 üç kök 500 çarpı kök x üzeri 3 ile aynı olduğunu söylemiştik. 500'ü 100 çarpı 5 olarak yazabiliriz. Çünkü 500 tam kare bir sayı değildir. Hatta 10 üzeri 2 çarpı 5 olarak da yazabiliriz. 100, 10 üzeri 2 ile aynı. Yani bu ilk kısmı 3 çarpı kök içinde 10 üzeri 2 çarpı 5 olarak yazabiliriz. Ve çarpı kök x üzeri 2 çarpı x. Bu da kök x üzeri 3 ile aynı. Buradaki köklü ifadeyi yeniden yazalım. 3 çarpı kök 10 üzeri 2 çarpı kök 5. Kök içindeki iki ifadeyi çarpmak bu iki ifadenin ayrı ayrı kökünü aldıktan sonra çarpmakla aynı şeydir. Bu ifadeyi de yeniden yazalım. Çarpı kök x kare çarpı kök x. Kök 10 üzeri 2 10 eder. Hatta hatırlarsanız, geçen videoda da söylemiştim, kök x üzeri 2 mutlak değer içinde x olacak. Çünkü x negatif bir sayıda olabilir, değil mi? Sadeleştirerek yeniden yazalım. 3 çarpı 10, yani 30, çarpı, burada sıralamayı biraz değiştireceğim, mutlak değer içinde x, çarpı kök 5, çarpı kök x. Bu ikisinin de çarpımı kök 5x olur. Yani 30 çarpı mutlak değer içinde x çarpı kök 5x. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum, geçen videoda da bu sonucu elde ettik. Ama burada ilginç bir şey var. Eğer sadece reel sayılarla işlem yaptığımızı düşünürsek, yani x'in tanım kümesini bu ifadeyi tanımsız yapmayacak tüm x değerlerini reel sayıları olarak ele aldığımızı düşünelim, o zaman x sıfıra eşit ya da sıfırdan büyük olmak zorunda. Yazayım tanım kümesi x sıfıra eşit ya da sıfırdan büyük herhangi bir reel sayı olabilir. Bunu belirttim çünkü x'in yerine negatif bir sayı koyup küpünü alırsanız başka bir negatif sayı elde edersiniz ve bu ifade tanımsız olur. Çünkü negatif bir sayının karekökünü almaya çalışmış olursunuz. Sadece reel sayılarla işlem yapıyoruz ve bu yüzden x pozitif bir sayı olmak zorunda. Yani x sıfıra eşit ya da sıfırdan büyük olmalı. Mutlak değer içinde x pozitif x'tir çünkü negatif olamaz. Yani tanım kümesini reel sayıları olarak alırsak, 30 çarpı x çarpı kök 5x olarak yazabiliriz. Ama karmaşık sayılarda tanım kümesine dahil olsaydı o zaman x'i mutlak değer içinde tutmalıydık. Karmaşık sayıların ne olduğunu bilmiyorsanız şu an onları dert etmeyin, ileride göreceğiz. O